Teknobil kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün size ekran kartınızı oyun ya da programlarda nasıl yüksek performansla kullanırsınız bunu anlatacağım Öncesinde kanalıma abone olmayı ve şu an bildirimleri açmayı unutmayın Görev çubuğundaki arama kısmına gelip grafik ayarları yazıyoruz Ve direkt bu kısma geliyoruz Arkadaşlar bu işlem bizim bilgisayarda oyun oynarken grafik kartının tam performansla çalışmasını sağlayacak ya da işte photoshop gibi ağır programları kullanırken ekran kartımızın tam performansla çalışmasını sağlayacak Bu ekrana geldikten sonra göz atlıyoruz Ve e, şöyle göstereyim C konusörü içinde program faysının içinde oynadığınız oyunun ya da programın Exes'ini buraya seçeceğiz arkadaşlar ben Oyun oynamadığım için Photoshop seçeceğim buradan. Bir saniye. Photoshop.exe oyunda da da bu şekilde arkadaşlar atıyorum pubg.exe'yi seçip ekle diyorsunuz ve şu an buraya geldi arkadaşlar ve bunu seçenek diyorsunuz sistem varsaydığı güç tasarımı yüksek performans. Bunu seçtiğimiz arkadaşlar GPU bu programda yüksek performansla çalışacaktır. Kaydet diyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Siz de bütün oyunlarınızı yüksek performans gerektiren ağır programlarınızı bütün her şeyi buraya ekleyebilir ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.